Yani en fazla ne kadar desibel ses çıkartabilir ona bakacağız. Ben internetten bir uygulama buldum. Bunun hakkında. Ee, Youtube'da da gezindim zaten. Araştırmak istedim. Bugün böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi ben konuştuğum zaman sesim maksimum e, şöyle 118 desibel çıkıyor. Şuradan ayarlamaları da var hatta. Şöyle 5 tane. Mesela Pozitif. Pozitifte normal şekilde konuştuğumuz zaman doğru çıkıyor de Sibel. Ee, Negatifte geriye doğru. Yani geriye doğru derken eksiliyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın. 120 burada. Eksi 120. Sıfırda en üstte oluyor. Yani negatif ve pozitif tam tersi. Evet. Evet. Bu sefer e, normal bir şekilde konuştuğumuz zaman sesimiz 118 desibelden e, 124 desibele kadar çıkıyor. Bakın. Mesela bir kere yüksek sesle konuşsam 130'a gelecek. Bakın şimdi. Merhaba diye böyle bağırdığım falan, zamanlarda e, sesimiz daha çok yükseliyor. Tabi bu en üst sınır olduğu için. Yani çok da bağıramam burada şimdi. En az 120'ye kadar çıkabiliyoruz. Evet. Bu sefer bakın en kısık bir konuşmamızda hani nefes alıp vermemizde vesaire fısıldamamızda bile hemen artıyor. Bu baya yüksek bir derece. Şuradan da hatta ayarlıyoruz şöyle. 113 max diyor. 116 diyor. Bakın şimdi fısıldayacağım ne kadar olacak. Bir bekleyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi e, 85 ile 90'ın arasında kalıyor. Şimdi deneyeceğiz. Şurada kaldı görmüş olduğunuz gibi. Fısıldayarak konuşuyor. Bakın fısıldadım şimdi 101'e çıktı. 100 ile 105'in arasına çıktı. Gördünüz mü? Yani en küçük çok az bir sesle rağmen bile yükseliyor. Gerçekten tuhaf şeyler. Evet, bu ne? Şuna bakalım. Bunda ne olacak? Bir bağırarak konuşmayı deneyeceğim. Yok, 130'a hiçbir şekilde çıkamıyoruz. En üstte şurası? Polis siren diyor. Bayağı bağırmamız lazım. Ben bağıramam şu anda. Bunlar normaller. Bunlar e, negatif olanlar. Bunlar pozitifler. İkisi de ayrı gruplara ayrılıyor arkadaşlar. E, pozitif seçtik. Bir dakika. Aa, pozitif seçmede. Seçedi. Niye seçmiyor bu ya? Negatif seçiyor. Seçmiyor ki. Ya bu ne ya böyle? de birde. Yanında S falan yoktu ki bunun arkadaşlar. Ayarlar değişti şu anda. Pozitif yapamıyorum. Şu short term'de kaldı ayarlar short term'de. Herhalde bu pozitif Şimdi son bir kez daha bağıracağım. Eğer 130'a çıkamazsak yani daha da bağırmayacağım. <gülüyor> Yok çıkamıyoruz hiçbir şekilde. Çıkamıyoruz ya, çıkamıyoruz ya. Şurada kalıyorum. Şurada kalıyorum. Olmuyor 130. Olmuyor. Bakın 127, 126, 125. Buralarda kalıyoruz sadece. Şöyle ENT yazalım ben şimdi pozitif ayarlarına geri döndük. Şimdi bir nefes alıp vermeyi deneyeceğim Bakalım o zaman nasıl bir ses çıkacak En alta insin bir Evet 92 desibele kadar çıktı. Nefes aldığımız zaman 80'den 92 desibele kadar yükseliş gösterdi. Bence iyi yani. Hem nefes aldığımızda çok kısık duyuluyor arkadaşlar ses. Ona rağmen iyi ölçtü. Evet videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Ee, son bir tane daha deneme yapayım bu arada. Şöyle azaltalım sınırlamaları. Fısıldayarak konuşuyorum sizin. Bakın yüzün üstüne giriyor Yani bir fısıldadığım zaman Bir de baya fazlalaşıyor metre Tabi Eksi 10'a inamıyoruz Nedense anlamadım Herhalde negatif yapmamız lazım onun için Negatif yapalım Eksi 14 Eksi 21 Peki bunda sığlık atarsam ne olur? Evet onun çok hafif üstüne çıkıyoruz. Peki susarsak ne olur? Evet 41 desibele kadar iniyoruz sustuğumuzda. Negatif bu şekildeydi. Ee, bunları da zaten görmüş olduktan...